Boğa burcu için önemli olan şey hayatının aşkını aramak ve bulmaktır. Boğa burcu erkeği için aşk hayatın önemli bir değeridir. Ancak bu onların her tıkiye konmadığı anlamına gelmez. Aksine zor aşık olurlar. Zaman onlar için önemli değildir. Sizi hayatının aşk olarak gördüyse sonuna kadar ısrarcı olur. Birlikteyken sizi memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Boğa burcu erkeği birlikteliğe başlama konusunda ağır davranır. Ancak zamanla karşısındakinden emin olduğunda olağanüstü bir değişim gösterir. Romantik bir aşık adama dönüşür. Boğa burcu erkeği büyük düğünleri tercih eder. Evlilik kararı çok güç verilen bir karar olur onun için. Öncelikle karşısındakinden tam anlamıyla emin olmak ister. Bu zor kararı aldığında her şeyi yenince ayrıntısına kadar planlar ve uygulamaya koyar. Gösterişli bir düğün olsun ister. Boğa erkeği için öncelikle iş yaşantısı gelir. Kariyer onlar için büyük önemlidir. Daha sonra bir aile düşünürler. Sevgi dolu, ideal bir eş olurlar. Çocuk sahibi olduktan sonra ise tam bir ev adamı haline gelirler. Boğa burcu erkeği evlilik hayatında kendisine sadık bir partner arar. Güven duyabileceği bir beraberlik içinde olursa mutlu ve uzun ömürlü bir evlilik yaşar. Geleneklerine bağlı kalmak ister. Bu sebeple evliliğinde ona uyabilecek bir kişi onun ideal eşi olur. Boğa burcu bireyleri aile kavramını çok önemsediği için kalabalık bir aile kurmak isterler. Evlilik süresinde çok romantik olmazlar fakat önemli günleri kesinlikle unutmak istemezler. Evliliklerinde tüm özel günlerinde eşlerine istediği hediyeleri almak için çaba sarf ederler. Dürüst tavırlarıyla dikkat çeken Boğa burcu erkeği, karşısındakinden de aynı şeyleri bekler. Evliliğinde huzurun sürmesi için her türlü fedakarlığı yapar. Eşinin her istediğini yapabildiği kadar yerine getirmeye çalışır. Çocuklarına karşı sorumluluklarını bilir. Onların tüm ihtiyaçlarına önemli gözüyle bakar. İyi bir baba olur. Çocuklarının eğitim ve öğretimleri için kendi şahsi gereksinimlerinden vazgeçebilir. Evinin her eksiğini eşinden önce fark eder. boğa burcu erkeğinin kesinlikle kabul edemeyeceği en önemli olgudur. Onun soracağı sorulara vereceğiniz dengesiz cevaplar onu hem kızdırır hem de şüphelendirir. Evine ilgisiz ve çocuklarına karşı sorumsuz bir eş onu olumsuz etkiler. Boğa burcu gelenekçi karakterinden dolayı kendi ailesine ve çevresine yapılan saygısızlığı da asla kabullenmez. Alışveriş konusunda evinin tüm ihtiyaçlarını karşılar, gereksiz harcamalardan da nefret eder. Eşinin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiği için kendi ihtiyaçlarını göz ardı eden bir eşle mutsuz olur. Koş burcu erkeği inatçıdır. Kararlarından ve fikirlerinden onları vazgeçirmek mümkün değildir. Ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Kendi halinde olan bu erke, sakin ve sessizdir. İş dünyaları hareketlidir. Bilgili ve çalışkan bir karaktere sahiptirler. Hedeflerini ulaşmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ederler. Problemler karşısında asla pes etmezler. Sıkıntılar karşısında daima sakin ve sabırlı tutumlar sergilerler. Yapılması gereken işlerden çekinmezler. Sıcakkanlı bir karaktere sahiptirler. Humanist özellikler taşırlar. Arkadaşlık ve dostluk çok önemlidir. Son derece güvenilir bir kişiliktir. İkna yönleri çok güçlüdür. Bu erkeğinin kendine özgü bir ağırlığı ve karizması vardır. Girdiği her ortamda bu ağırlık anlaşılır. Konuşmalarında ve davranışlarında bunu belli eder. Karşılıklı saygı için onlar önemlidir. Karşılıklı saygı onlar için çok önemlidir. Lüks bir yaşam isterler. Cömerttirler ancak de iyi bilirler. Ev yaşantları bu erkekleri için değerlidir. Ailesi ve vakit geçirmekten büyük bir zevk alır. Aşırı derecede kıskanç ve inatçıdırlar. Zaman zaman can sıkıcı, gıcık veren tavırlarda bulunabilirler. Tembellik özellikleri de vardır. Aşırı derecede takıntı olurlar. Rahatlarına düşkündürler. Fikirleri sabittir. Çok zor fikir değiştirirler. Bütün gün evde oturabilirler. Boğa burcu için önemli olan şey hayatının aşkını aramak ve bulmaktır. Boğa burcu erkeği için aşk hayatın önemli bir değeridir. Ancak bu onların her kiche konmadığı anlamına gelmez. Aksine zor aşık olurlar.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 Eşinin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiği için kendi ihtiyaçlarını göz ardı eden bir eşle mutsuz olur. Hoşburcu erkeği inatçıdır. Kararlarından ve fikirlerinden onları vazgeçirmek mümkün değildir. Ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Kendi halinde olan bu erkeği sakin ve sessizdir. Üç dünyaları hareketlidir. Bilgili ve çalışkan bir karaktere sahiptirler. Hedeflerine ulaşmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ederler. Problemler karşısında asla pes etmezler.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 Çok zor fikir değiştirirler. Bütün gün evde oturabilirler. Koç Burcu erkeğinin kendisine karşı egosu çok yüksektir. Kendilerini aşırı derecede beğenirler ve eleştirilere kapalıdırlar. Yaptıkları da, bütün işlerde daima kendilerini başkalarına kanıtlamak isterler. Koç Burcu erkekleri çok akıllı ve işkoliktirler. Her konuda hazır cevapları vardır. Olayları hemen benimserler. Organizasyon ve iş bölümü yaptırma gibi doğal yetenekleri onları diğer kuşlardan ayırır. Koç burcu erkekleri sosyal hayatlarında çok dik başlı ve inatçı olurlar. İtaat etmeyi asla kabul etmezler ve kendi üstünlüklerini kabul ettirmek isterler. Başkasından emir almayı istemezler. Her koç erkeğinin kafasında kendi işinin patronu olmak isteği vardır. Kendilerine sınır koyamazlar ve engelleri geçmek için sürekli çaba sarf ederler. Koç burcu erkeği hayatında genelde açık sözlü ve dobra kişilerdir. Özellikle koç erkeği sinirlendiğinde karşısındaki insanın kalbini kırabilecek kelimeleri çekinmeden rahatlıkla sarf edebilir. Çok küçük problemlerde bile ağızlarına geleni söylerler. Kendilerine düşkün olduklarından başkalarına önem vermezler. Koç burcu erkeği paraya çok önem vermez. Şan, şeref onlar için daha önemlidir. Çevreleri tarafından tanınan bir insan olmak daha önemlidir. Sevdikleri insanlar ve arkadaşları için çok şey yapabilirler. Eşyasını, parasını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz onların. Koç burcu erkeğinden çok fazla nezaket beklemeyiniz. Genelde kaba ve alaycıdırlar. Sizin söylediklerinize bazen önem vermezler. İncelik onların karakterinde yoktur. Konuyu direkt söyleyip sizi kırabilirler. Koç burcu erkeği genelde acele eder onları normal bir zamanda çok acelesi varmış gibi zannedebilirsiniz sabretmeyi bilmezler bir işe başlayıp sıkıntı olduğunda sabretme yerine o işi bırakıp başka bir iş bulmak için uğraşırlar bu tab onlara daha güzel görünür yeni şeyleri severler aceleci sabırsız ve açık sözlü karakterleri yüzünden bazen başları sıkıntıya girebilir koç burcu erkeği aşırı enerjik bir karaktere sahiptir Yerlerinde duramazlar. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi severler. Genelde eşlerine düşkündürler. Huzurlu, sakin, uyumlu ve mutlu bir evliliği varsa evde oturmak onlara sıkıcı gelmez. Koç burcu erkekleri genelde uzun boylurlar. Yüz yapıları da genelde uzundur. Kol ve bacakları kaslıdır. Bakışları etkileyici ve karizmatiktir. Diş yapıları düzgün ve etkileyicidir. etkileyicidirler. Ayrıca spor yapmayı da oldukça severler.